Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan sıçak sıfır, eğitim diline devam ediyoruz. Struk yapı oluşturmak. Satır arkadaşlar veri türü farklı tip, tiplerden değişken tiplerini bir çatı altında toplayarak gruplandırmak amacı ile kullanılan veri türü yapısıdır arkadaşlar. Değer türünden oldukları için küçük miktarda verilerin saklanmasını daha yüksek performans sağlar. Sutuklar içerisinde her eleman tek tek tanımlanmalıdır. Sonra, yapının boyutu, içerisinde tanımlanmış olan elemanların toplam boyutu kadardır. Mesela bir tane örnek yapalım. Hemen şuraya Struck Anlaşıldı, pardon. Struck diyelim. Sonra Su Türk arkadaşlar, ne olacak dedim, öğrenci, öğrenci, öğrenci. sonra süslü parantezlerimizi açalım, bunun içinde ne yapalım, global olarak yani Publish dediğimiz, global olarak Publish, hmm, değerin olsun, string olsun. String Ad Soyad vesaire yapacağız. Onu hiç teker teker yazmadım. Ad soyad olsun. Şimdi Bu Soyad olsun arkadaşlar. Bu ise numara olsun. Number diyelim. Tabii String olmasın, integer olsun değeri. Sonra String Home'a bir de sınıf verelim. Öğrenci tipik değerler. Şimdi arkadaşlar, strukları şöyle yapayım. Gerçi ileriki derslerimizde class yapıldığını göreceğiz. Orada daha iyi anlayacaksınız. Bir tane ben buradan class oluşturacağım. Control Shift A kombinasyonunu kullanacağım kısayolu. Buradan class deyip connection connection Class'ı diyeyim arkadaşlar. Bu class'ın içine bu string'i oluşturayım arkadaşlar. Göreceğiniz gibi string oluştur. Şimdi bu class'ları normalde direkt alamayız arkadaşlar. Yani bizim formumuzda direkt kullanamayız. Kullanmalı, kullanmamız için Global olarak yukarıya. Classın ismini neymiş mesela? Connection. Neymiş? Connection. Aynı. Connection deyip nesne oluşturup C diyelim. Eşittir new connection. Mesela taba C eşittir new taba bastığınızda boşluk taba bastığınızda otomatikle connection yazılır arkadaşlar. Biz bunun içindeki, senin class'lar dediğim gibi class yapıları sonraki başka forma veri çekme ile ilgili göreceğiz zaten arkadaşlar. Orada daha anlayacaksınız Bunlar nasıl çekilir veri. C diyoruz. Nokta diyoruz. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir değer gelmiyor. Niye? Struk yapımızı alamıyoruz yani. Peki nasıl alırız? Hemen connection class'ımıza gelelim. Normalde İç bölümden yapsaydık arkadaşlar bunu. Yani şunu burada tanımlasaydık. Şu şekil. Ben ogarnci nokta değil tabi ki. Buna da tabii ıı, Sutur'u neden alamadığımı söyleyeyim arkadaşlar. İlk başta şunu bir Strew'u ben global tanımlamadan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Publish olarak global olarak tanımladığımda ise arkadaşlar göreceksiniz. C nokta. O nasıl hazırlanıyor? O, G.R.N.C. Tabii ki Publish Strew. Şöyle yapalım. Yakaladım tamam. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> bir yerde hata yapmıştım. Onu şimdi yapayım düzelteyim daha doğrusu. Şimdi burada class almamız için şey de, de aynı. Ben class'ın nokta yani class'ın içindeki bu almam lazım yani connection nokta öğrenci veya öğrenci c dedik eşittir new connection nokta öğrenci otomatikmen geldi zaten, zaten burada c nokta dediğimize adı, numberı, sınıfı söyledi gördüğünüz gibi geldi otomatikmen geldi aynı zamanda şöyle de yapabilir miyiz bakalım using connection alabiliyor muyum? Şu c, c eğitim seti c-sharp-eğitim-seti. Proportion var. connection alamıyoruz. muyum? using'e atamıyoruz yani. Tamam. Şimdi normalde Aynen connection eğitim setini yapmıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar connection.öğrenci yazdığımızda arkadaşlar bütün değerler geliyor. Aynı şekilde bunu burada da tanımlayabiliriz. Ben özellikle class'ı tamamladım çünkü class'larda yapacağız çoğunlukla işlemleri. Bu şekil get setler sen, falan da varsa arkadaşlar. Onları da sonraki şeylerde göreceksiniz. Bunları ne yapabiliriz. Mesela de mesela kullanıcı girişlerde yetkilendirmeli form yap, yapmak istiyorsanız arkadaşlar bunu da kullanabiliriz. Kullanıcı adını de kullanıcı size, size kalmış kullanıcı adını ve ıı, kullanıcı yetkisini mesela bu şekil veya de get setli bir şey oluşturursunuz arkadaşlar. Otomatikman orada alırsınız. Eklersiniz ve benzeri. Suturk'lar başka burada size söyleyeceğim bir şey var mı? Şuna bakayım hemen. Suturk'ları oluşturduk. Aynen. Şimdi Arkadaşlar Suturk da aynı zamanda diziye falan da atabiliriz ve benzer Onu zaten diziler bölümünde göstereceğim size Sonra bir de Suturk içinde Suturk oluşturabiliriz arkadaşlar O da nasıl olacak dersiniz Hemen göstereyim Bir tane Suturk oluşturduk öğrenci mesela arkadaşlar Bunun içine geliyoruz Ben bunun içinde Öğrenci, Alt Söyat, Numara, Sınıf dedim Bunun içine diyeceğim ki ben de ne diyelim? Bu da public olsun arkadaşlar. Public değer olsun. Sutruk olsun. İsmi ne olsun? Örgrtmeni diyelim. Öğretmen sutruk olsun da. Bunu şöyle yapalım. Biraz daha belirgin olsun. Tamam. Bunu da aynı şekilde şöyle copy-paste yapalım. Kopyalama yapıştırma yapalım. Sonra adı, soyadı, numarası, sınıfı aynı şekilde ögere tmn diyelim. Altantre. Öğretmen altantre olsun. Şimdi karışmasın. Hemen şunu alalım. Öyle. Ben alt Kontrolde shift b kombinasyonu kullanıyorum. Tamam. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Normalde c nokta diydik. Alt soyad. Gördüğünüz gelmiyordu değil mi? Peki biz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim. Bu neydi? Connection Class'ımızın içindeki öğrenci Struh'un içindeki Öğretmen Struh Ogrtmn Eşittir ne, bla Blablabla Otomatikman geliyor satın Şimdi ben buna diyeceğim ki C'den almayacağım yani arkadaşlar Ogrtmn Nokta Gördüğünüz gibi öğretmen alı soydu ve benzeri hepsi geldi arkadaşlar bu şekilde suturk için de suturk kullanabiliyiz arkadaşlar. Sonra ise kaç dakika olmuş bakalım 9 dakika suturk arkadaşlar bu şekilde bu şekil iç içe kullanabiliyoruz ve benzeri bir sonraki derste arkadaşlar enimları göstereceğim. Enum nasıl kullanılma normalde fast olarak mesela enum tap tap basımıza geliyor ve benzeri Bunun bir sonraki derste görüşürüz. Göstereceğim arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.